Bu videoda size bir aktör ürünün incelemesi veya ilk bakışı yapmayacağım. Bu videoda aslında bir sistem belirtisinde bulunacağım. Ve yine aktör ürünlere gelen ucuz bir ürünün aslında bir casus kamerası nasıl olduğunu diğer videoların yorumlarına yazılmış olan yorumlarla kanıtlayarak size aslında ucuz bir ürünün ortaya koyduğu güvenlik sıkıntılarını ve paranızı nasıl çöpe attığınızı kanıtlayan bir video olacağını düşünüyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyerek kamera hakkındaki düşüncelerden düşüncelerinizin fazlasıyla değişeceğinden eminim. Öncelikle bir IP kamera alacaksanız bu IP kameranın güvenlik konusundan fazlasıyla iyi bir şekilde optimize edilmesini, güvenlik ayrıştırılmasının yapılmasını bu IP kameranın fazlasıyla güvenlik konusunda açığının neredeyse hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Çünkü IP kameraları genellikle ev ortamlarımızda çocuklarımızın bulunduğu veya değerli eşyalarınızın bulunduğu odalara koyabiliyorsunuz. Ve kameranın kendi sunduğu özelliklerinden bir tanesi olarak da IP üzerinden kontrol edilebilir veya izlenebilir özellikleri sayesinde aslında çevrenizdeki birçok insanın sizi izlediğinin de farkında değilsiniz. Ve sorun çıkaran ürünlerden bir tanesi de geçen sene yine Mart ayında aktüel ürünlere gelmiş olan bu kamera birçok kişinin aslında kullanırken farklı kişilerin kamerasına yanlışlıkla bağlanıp onların kamera izlediğini bu yorumlar sayesinde fazlasıyla ortaya koyuyor. Ben size bu konuda bilgi verirken hemen sağ üst tarafta paylaşılan yorumları tek tek paylaşıyorum. Bir IP kamera size fazlasıyla özellik sunuyor olabilir ve aslında tam da istediğiniz şeyi size vermek için çaba gösteriyor olabilir. Ama bu IP bir kamerayı almanız için gerekli sebeplerden bir tanesi değil. Çünkü IP kameranın en önemli noktalarından bir tanesi güvenlik noktasının çok iyi bir şekilde analiz edilip edilmemesi konusudur. Hiç kimse kendi özel hayatının bir başkası tarafından izlenilmesi konusuna kesinlikle sıcak bakmayacaktır. Bu yüzden eğer bir kamera alıyorsanız ve bu kamera IP bir kameraysa kesinlikle güvenlik sıkıntıları en aza indirilmiş bir kamerayı tercih edin. Bu sayede hem kendi özel hayatını sadece kendi istediğiniz ortamlarla paylaşılır ve çok daha kaliteli bir görüntü, hızlı bir erişim ve çok iyi özelliklere sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda IP kamera ile birlikte gelen yazılımın güncellendiği dile getirilmiş ama bu güncellenme kesinlikle bana kalırsa güvenlik açığını sonuna kadar gidermiş anlamına gelmemekte. Çünkü daha önceden böyle bir sorun vermiş olan bir IP kamera daha sonra da aynı sıkıntıları verebilir. Sonuçta sorunlu bir ürün almış oluyorsunuz ve belki de bu kameraya satan firma sizin kendi özel hayatınızı izliyor olabilirsiniz olabilir bu konuda herhangi bir garanti vaat etmiyorsa kesinlikle o markadan uzak durun ve bu tarz cihazlara verdiğiniz para size sunduğu hizmet kalitesi sebebiyle aslında paranızın fazlasıyla çöpe atılma sebeplerinden bir tanesi haline geliyor bana kalırsa hem kullanışlı hem de fazlasıyla istediğiniz performansı veren bir ürün almanızı fazlasıyla tavsiye ediyorum bu sayede hem kafanız ağrımlayacak hem paranız cebinizde kalacak hem de çok uzun dönemler boyunca kullanabilecek çok güzel bir kameraya sahip olacaksınız amacım kesinlikle bu ürünü kötülemek değil amacım kendi kişisel hayatınızı farklı uygulamalar üzerinden veya cihazlar üzerinden haberiniz olmadan ve size sunduğu herhangi bir güvenlik ortamı olmadan farklı medyalar veya farklı kullanıcılar tarafına istem dışı bir şekilde yansıtılmış olması bu tarz ürünleri üreten firmalar bana kalırsa bu konulardaki açıklarını fazlasıyla giderdikten sonra bu tarz ürünleri piyasaya öyle sürmeliler. Bu sayede hem daha kaliteli bir kullanıcı deneyimi elde ederler hem de daha sağlıklı bir müşteri topluluğuna da sahip olurlar. Eğer siz de bu ürün hakkında böyle sıkıntılar yaşadıysanız lütfen yorumlar kısmına bu sıkıntıları yazarak diğer kullanıcıların yaşadığı sorunlara çözüm olabilirsiniz. Bir sonraki ilk bakışta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.